Merhaba, ben İngiliz Webtr'den Top Kafa. İngilizce'de öğleden önce ve öğleden sonra saatleri söylemek için AM (ante Meridian, yani öğleden önce ve PM (post Meridian, öğleden sonra ifadelerini kullanıyoruz. AM (ante Meridian, öğleden önce anlamındadır. PM ise post meridiyenin kısaltılışı. Ve öğleden sonra anlamındadır. Ve saatleri sormak için İngilizce'de What time is it? Saat kaç? Şeklinde. Ya da What is the time? Yani aynı şekilde saat kaç? Şeklinde sorarız. Ve cevap verirken örneğin It is 1 am diyebileceğimiz gibi yani saat e, sabahın biri It is 1 p.m. Saat öğleden sonra bir şeklinde de cevap verebiliriz. Saat kaçsa ona göre cevap verebiliriz. Peki görüşmek üzere.